Zengin insanların, istedikleri zaman gezegenler arası seyahat yapabilmeleri, istedikleri gezegene gidip gezmeleri, hatta hatalık eşya alabilmeleri. Havayolu şirketlerinin kendilerini geliştirmeleri ve süper uçaklarla 12 saatlik uçuşların 1 saate kadar düşürülmesi ve ucuzlaması. İnsanlar artık telefonlarına veya teknolojik cihazlarına kokuları kaydediyor, hatta mail ve başka yollar ile yakınlarına yollayabiliyor. Dünyanın manyetik alanı düşürüp yükseltebilmek artık insanların elinde. Hatta, güneşin manyetik alanı ile de oynayabilmeleri mümkün. Kan grubu artık sınıflara bölünmüyor. İnsanlar buldukları ilaçlar ve çalışmalar sonucu tek bir kan grubu ile yaşayabiliyor. Artık yiyecek içecek hapları ile vücudun tüm besin değerleri dengeleniyor. Bu haplar daha fakir ülkeler için üretiliyor. İnsanların istediği gibi kilo alıp verebilmesi, istediği gibi vücudunu şekle sokabilmesi artık mümkün halde. Dakikalar içinde ideal kiloya gelebiliyoruz. Artık beyindeki anaları gerçek ortama dökebiliyoruz. Hafızamızı okuyan bilgisayarlar sayesinde video ekranı gibi kendi yaşamımızı izleyebiliyoruz. Aklımızdan geçirdiğimiz şeylerin sanal ortamda yazı olarak yazılması artık mümkün. Sadece düşünmemiz yetiyor. Kalem, kağıt, klavye gibi şeyler artık tarih oldu aklımızdan geçirdiğimiz şeyler ile teknolojik aletleri kontrol edebiliyoruz ocağı kısmak lambayı açmak fırını kapatmak gibi evde eğitim okulların kalkması her öğrenciye bir robot öğretmen artık okullara ihtiyaç yok aynı zamanda hatasız bir eğitim cep telefonu kullanımında baz istasyonlarının kaldırılması direkt uyduyla ile bağlantı kurulması artık hiçbir şey için baz istasyonları gerekmiyor yapay zekanın gelişmesi robotların da günlük hayatta çalışmaya başlaması, büyük ekonomik sorunlar doğuracak. İnsanlar işsiz kalacak, savaşlar başlayacak. Güneş sistemini yok edebilecek güçte bir bombanın tek bir devlette olması ve insanlığı kontrol altına alıp onları istekleri doğrultusunda yaşatması. Kablosuz enerjinin her alanda kullanılabilmesi artık mümkün. Otururken, yürürken, uyurken bütün elektronik aletlerimiz çalışır halde olacak. Yeni adalar ve ülkeler yapılması. Günümüzde olsa bile çok pahalı ve uzun bir işlem. İleride normal bir şey gibi herkes kendi ülkesini yapabilecek. Radyo ve ses sinyaline benzer bir sinyal keşfedilmesi. Bu sinyalden binlerce kat daha iyi performans alınması. Her yerden telefon ve uzaktan kumandanızın çalışması. İnsanlar artık her şeyi bilgisayar başından yapıyor. Çalışan sadece robotlar. Hiçbir şey için evden çıkmamıza gerek yok. Yemek yapan robotlar, alışveriş yapan robotlar. Alkol ve sigaranın içindeki maddeler değiştirildi. Artık vücuda zarar vermiyor. Sadece keyif veriyor. Hiçbir zararlı madde barındırmıyor. Gerçek ile ayırt edilemeyen bilgisayar oyunları 3D gerçekçiliğinde olacak. Sinema filmleri gelişecek. Sinema ve oyun sektörü değişecek. Satış politikaları sebebiyle bilgisayar teknolojileri hiçbir zaman birdenbire çok gelişmeyecek fakat ciddi bir şekilde ilerleme kaydedecek. Sanal gerçeklik gözlükleri gelişecek ve dünyanın pek çok yerinde gezme imkanı, hatta kokuları alma ve dokunma gibi hisleri çok gerçekçi bir simülasyonun içinde yaşayabileceğiz. Geliştirilen akıllı yollar sayesinde öngörülen kazalar engellenebilecek. Hatta sürücüleri ve yayaları yönlendirebilecek. Araç kazaları sıfıra inecek ve can kaybı olmayacak. İnsanların kullandığı çoğu eşya akıllı özelliklere sahip olup işleri daha da hızlandırır hale getirecek. 5 dakikalık işimizi 5 saniye gibi bir sürede yapabileceğiz. Gelişen yapay zeka sebebiyle robotlar insanlar gibi karar alabilecek hatta evlenebilecekler. Organlarımız kendi sağlığını koruyabilecek. Gerçek zamanlı olarak testler yapıp, bize nasıl beslenmemiz gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunacak. Hastanelerde sağlık durumumuz bilgisayar ve benzeri teknoloji cihazlarında senkroniz olarak görüntülenebilecek ve hastalıklar veriti göstermeden engellenebilecek. Ters giden bir durumda hastaneler tarafından uyarılacağız. Hologram teknolojileri gelişecek ve arkadaşlarımıza hologram mesajlar gönderebileceğiz, canlı konuşmalar yapabileceğiz, sanki gerçekten karşımızdalarmış gibi. Enerji kaynağı anlayışı değişecek, farklı element veya kaynaklardan yeni enerjiler üretilecek, diğer enerjilere göre daha ucuz ve kaliteli olacak. Dünyada türü kaybolan bitki ve hayvanların genetik örnekleri korunabilecek ve sonradan canlandırma çalışmaları yapılabilecek. Genetik oynamalar ile insanlara istenilen vasıflar yüklenebilecek. Marketik sistemi ile piyasa oluşturulacak. İnsanlık ahlak seviyesi düşecek. Dünya liderleri çok mantıklı karar verebilen makinalar olacak. Artık insanlar kendi yaptığı makineler tarafından yönetilecek. 100 yıl sonra klavyeyle yazı yazmak, kuştuğu kalemlerle parşömenle yazı yazmak kadar eski bir yöntem olarak kabul edilecek. İnsanlar konuşmalarını sanal ekranlar üzerinde belirmesiyle değil, doğrudan beyinleriyle bilgisayarlara bağlanarak yazı yazabilecek. Cerrahi operasyonları hatasız çalışan robotlar gerçekleştirecek. Artık insan doktorlar yok, vücutlarımız makinelere emanet. Uzuv ve zarar gören organlarımız tekrar yapılabilecek ve sorunsuz bir şekilde vücudumuza uyarlanabilecek.